Selam terazi akrep arkadaşlarım Şengül'ün e sihirli falları kanalına hoşgeldiniz sevgili terazi akrepler nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir efendim sizler için şöyle 15 aralığı kadar kariyer iş para durumunuz ya da borçlar ödenecek mi açılımı yapacağım öncesinde biliyorsunuz aylık yapıyordum aylıkta çok uzun bir vade Kariyeri için mücadele eden arkadaşımı, borçlarım ödenecek mi diye merak eden arkadaşlarımı bekletmek istemediğim için 15 Aralık'a kadar. Yani ayda iki kez yapacağım paylaşımı sevgili terazi ve akrep arkadaşlarım sizler için. Tabi öncesinde sizleri Çayfalı Aşk Hayatınız kanalıma bekliyorum. Aboneliğe bekliyorum sevgili arkadaşlar. Buyurun Çayfalı Aşk Hayatınız kanalım ve linkleri de... Videolarımın altında zaten mevcut olacaktır. Evet sevgili terazi ve akrep arkadaşlarım için aslında benim olduğum her yere ben sizleri davet ediyorum. Buyurun efendim başımın üstünde yeriniz var. Şimdi aç, açılıma dönebilirim. Önce tabi sıralama olarak terazi arkadaşımdan başlayacağım. Akrep arkadaşımdan çıkacağım. Bakayım okulunu bitirmiş ya da hala kariyeri için mücadele eden kariyerine. İşine başlamış, kariyerinin başında veya yarısına kadar gelmiş kariyer nereye gidiyor? Veya kariyerini tam olarak eline alamamış arkadaşlarım için, şöyle sevgili teraziler için kariyer durumu 15 Aralık'a kadar nasıl geçecek? Bakalım önce kariyerden. Ay çok güzel. İmparator direkt olarak geliyor. Bakın sevgili teraziler. Ardından korkular. Hmm. Belliydi zaten başta imparatoru çenin gelmesi. Bakacağız şimdi. Sevgili terazi arkadaşlarım için, kariyeri için mücadele eden terazi arkadaşlarım. Ona da bırakmayalım. Evet güzel güven geliyor bakın. Çok güzel. Güven. Kendinize güveneceksiniz. Şimdi sevgili terazi arkadaşım. Kariyerinizin başındasınız veya ortasındasınız veya daha adım da mücadelesini veriyorsunuz. Tamam güzel. Bakın kadersel olarak sizlere zaten bir bereket, bir değişim geliyor. İmparatoriçe kaderimizdeki şey neyse onu bize söyler. Sizin kaderinizdeki kariyeriniz her neyse sevgili arkadaşım size doğru gelecek. Bakın siz onun zaten başlangıcındasınız. Siz onun bilincindesiniz. Yalnız burada ister istemez kaybeder miyim korkuları var. İkilemdesiniz. Pişman olur muyum? Pişmanlık yok. Bakın kupalar arkada iki tane sizin gerçek imparatoru çeniz. bakın burada. Bu gereksiz. Buradakiler gereksiz. Yıkılanlar gereksiz olanlar. Kafayı kaldırıyorsun. Kariyeri için mücadele eden sevgili terazi arkadaşım. Bay ya da bayansın hiç fark etmiyor. Arkaya bakar mısın? Sizin gerçeğiniz arkada önde değil. Onlar gereksiz. Gereksizler yıkıldı. Biraz sizi hayal kırıklığım. Tam yarı dönemde o iki haftalık sürecin içerisinde hayal kırıklığı ya bir şey ilk etapta hani güzel güzel giderken bir anda ayağıma bir şey takılabilir sevgili arkadaşım bugünkü güzellik yarını bulunmayabilir küçük çaplı bir aksilikle karşılaşabilirsiniz ondan dolayı bakın korkularınız var endişe duyabilirsiniz kaybetme korkusu imparator o verimliliği o güzelliği kaybetme korkusu Duyabilir benim sevgili terazi arkadaşım Bundan dolayı da bakın burada bir hayal kırıklığı durumunuz var Gerek yok Şanslı yere doğru gideceksin diyor Denge kartım biraz diyor dengeni toparla Korkuda kalma pişmanlık hissetme Bak senin kariyer güneşin dağların ardında kendini gösterdi diyor Sevgili terazi arkadaşım Kartımız şanstan bize söz eder Şanslı yere doğru gideceksiniz Nasıl gideceksiniz? Tabii ki kendinize güvenerek. Evrene güveneceksin. Allah'a güveneceksin. Her şeyden önce kendine güveneceksin. Güven duyarak kendine güveneceksin. Güvendiğin takdirde ne oluyor? Tekrar imparator sizlerin elinden tutacak. Bakın başarıya gideceksiniz. Adil yoldan başarı diyor kartım. Adil yoldan başarı sizleri bekliyor. Sevgili kariyeri için mücadele veren terazi arkadaşım. Hiç sıkıntı yok. Hadi bakalım. Güzel yere doğru gideceksiniz. Önce güven. Güven duyacaksın. Tamam. Evet. Şimdi çalışan terazi arkadaşlarımıza bakalım. Çalışan arkadaşlarımız kısıtlılar. Patronlar çalışanları bağlamışlar. Onlar biraz kızgın. Çalışan arkadaşlarımız kızgınlar birazcık. Evet, sevgili teraziler nedir bu sizin talihsizliğiniz derken size de bakın başarı geliyor sevgili arkadaşlarım başarı gelecek sevildiğinizi göreceksiniz sevgi arsız olacaksınız bakın burada görüyor musunuz 3 kupa ayakta olduğu gibi dördüncü uzanıyor başlarda 15 aralığa kadar çalışan arkadaşlarım kısıtlı tutuklusun kısıtlı tutuklu çalışıyorum çalışıyorum ister istemez Evin masrafı belki borçlarınız var sevgili arkadaşlarım bundan dolayı biraz böyle kıpırdayamıyor iki adım gidemiyor gibi kendini hissedebilir çalışan terazi arkadaşım merak etme kızgınlık olduğu kadar yardım görmekten söz eder kartımız merak etmeyin iplerin iplerin çözülmesine sizi bu bağlı olduğunuz yerden birileri kurtaracak yardım eli uzanıyor bu yardım elinin uzanması sonucu bakın doğuş yaşayacaksınız tekrar tapudun içinden dirilmiş insanları görün ölüler dirildi diyemeyiz insan dirildi bakın görüyorsunuz değil mi sevgili çalışan terazi arkadaşım ardından ister istemez az ya da çok şu çemberin içindeki mutluluğu görün görüyorsunuz güzel harika ama tabi bütün sıkıntılarınız bitecek mi bu yardımla tabii ki de bitmeyecek mutlaka size bir şeyler uzanıyor uzanacak ne yapacaksınız ister istemez başarıyı daha iyi ilerletmek için benim bazı terazi arkadaşlarım, çalışan terazi arkadaşlarım bu kartımız risk almaktan söz eder. Küçük çaplı risk alabilirler şu bandajdan sıyrılmak için. Çünkü onlara az ya da çok bir yardım eli uzandı. Doğuş yaşadılar, içsel olarak kendilerini sorguladılar. Ben nerede hata da burada bağlandım. Veya beni kişi tutsak etti, beni borçlar tutsak etti, beni cüzlanım tutsak etti de ben bu hale geldim. Ben nerede hata yaptım gibi kendinizi sorgulayacaksınız. Ardından bandajdan sıyrılmak isteyeceksiniz. Bakın çevre çiyan dolu, kaplanlar, aslanlar, iki yüzlüler. Bunlardan sıyrılmak için bazı sevgili çalışan terazi arkadaşım risk alabilir. Adil yoldan başarıya gidebilmek için. Evet sevgili terazi arkadaşlarım 15 Aralık'a kadar sizi de böyle bir süreç bekliyor ama merak etmeyin bakın doğuş var yine de bir ferahlık geliyor bir yardım eli uzanıyor sizlere yardım elleri uzanıyor öyle elini kolunu bağlayarak üzgün bir şekilde oturma ağacın dibinde bak bir şeyler var sıkma canını her şeyin hayırlısı olsun sevgili terazi arkadaşlarımız için. 15 Aralık'a kadar ardından iyi niyet doyum gelecek değil mi canlar? Şu badireliği atlatacağız ki rahata erelim. Bu iş budur. Şimdi sizin 15 günlük bütçeye bir bakalım. Para durumunuz. Hmm, tamam güzel fena değil. En azından her ikisinin de. Aynı anda gelmesi kabullenmek. Kabullenmek bakın gördünüz mü? Sevgili emekli olabilirsiniz. Çalışan arkadaşım kariyerci arkadaşım fark etmiyor genç kız evli bayan evli bey kardeşim hiç fark etmiyor ev hanımı aylık bütçeniz şu an iki haftalık kabulleniyorsun kabulleniyorsun neyi kabulleniyorsun ayağını yorgana göre uzatma olayını kabulleniyorsun veya belirli bir bütçeniz var isteklerim var bir şeyleri görüyorum ama alamıyorum çünkü neden? Doğal gazları açtık. Çocuklar okuyor değil mi canlar? Örnek veriyorum sevgili arkadaşlarım. Şurada yeni yıl geliyor. Az da olsa çok da olsa bizi bir masraf bekliyor. Bundan dolayı kabulleneceğiz. Bütçemizin durumu neyse biz onu kabulleneceğiz. Ona göre hareket edeceğiz. Bunu kabulleneceksiniz. Güzel kötü çıkmadı. En azından benim cüzdanım neyse ben ona göre hareket edeceğim diyecek benim sevgili terazi arkadaşımın geneli. Genelinizdir bu çok güzel harika şimdi borçlu olan tabi uzun vadeli borç iki haftada ödenmez onun ödenmesi için mucize olması lazım değil mi canlar şöyle şans oyunlarının çıkması lazım ama kısa vadeli borçları olan sevgili terazi arkadaşlarımın iki haftalık süreçte 15 Aralık'a kadar borçları ödeniyor mu ya da yardım eli uzanacak mı şöyle bir bakalım ah ah ah ne yapsak ki ah ne yapsak ki birazcık bir sıkıntı durumları var niçin burada benim sevgili borcu olan terazi arkadaşım ağlıyor çünkü destek yok bu kartımız destekten söz eder destek verecekler der ama vermiyorlar çünkü neden vermiyorlar benim sevgili terazi arkadaşım ağlıyor destek olmadığı için ağlıyor bunu burada bırakmayacağız Hmm. Evet diyor ki şimdi bu başkaları değil bu sizsiniz sevgili terazi arkadaşım teraziye de terazi geldi zaten gördüğünüz gibi ne diyor sana destek yok diyor yanlış anlamayın benle ilgisi yok ben kartlarımı yorumluyorum sevgili terazi arkadaşlarım ne diyor evren evren bunu verdi size şu an ağlıyorsun diyor evren diyor ben demiyorum şu an ağlıyorsun terazi senin doğru yargı yapman lazım sana destek vermediler sana borç vermediler senin borçlardan kurtulmana ne yazık ki kimse el uzatmadı uzatmadı mı ama bir düşün bakalım diyor kartımız geçmiş hatalarını düşün neden diyor o kadar borcun içine girdin İşte bunu yapmamalıydın ya da ne bileyim ayağını yorgana göre uzatmalıydın senin o borçlardan kurtulman için maalesef mücadele vermen lazım diyor. savaşacaksın savaşacaksın ki ağlama olayı bitsin başkalarına sakın güvenme sen kendine güven eşek çukura düşmüş de sahibinden güçlüsü çıkmamış canlar bunu söylemek durumundayım bakın sizsiniz bu sevgili terazi kardeşim kaç kişiyi devirmeye çalışıyorsunuz bunlar kim bunlar sizin borçlarınız üstünüze üstünüze geliyorlar benim sevgili terazi arkadaşım bir başına gördünüz mü parazitlerle savaşıyorsunuz İşte bu kartımız bunu söylüyor geçmiş hataları değerlendir lütfen artık doğru yargı yap doğru hareket et sakın aynı hatalara düşme Ondan sonra diyor böyle sıkı sıkı Ağlarsın çünkü Bir elin diğer ele Zerre faydası yok mu derler Bir gözün diğer göze mi faydası yok derler Böyle bir şeyler var değil mi sevgili arkadaşlarım Kendi göbeğimizi Kendimiz keseceğiz Bakalım burada yine bırakmıyorum Bakın vicdan meselesi bırakamıyorum Sevgili terazı arkadaşlarım Evet Değişimler gelecek Maddi işlerde başarı geliyor Fakat şöyle de bir şey var bu kartımız memnuniyetsizliklerden de söz eder. Memnun olmadığınız şeyleri değiştirmekten bize haber verir. Baktık ki kimse benim sevgili terazi arkadaşıma yardım etmiyor. Borç kapıya dayandı. E, hataları da değerlendirdi. Evet ben bazı yerlerde hata yaptım. Üst üste borca girdim, değil mi? Ne yapıyor benim sevgili terazi arkadaşım? Bir anda değişim yaşıyor. Bir anda değişerek borçların belki de hepsini demeyelim de. Bir kısmını geriye iade edebilir. Böyle bir durum sizleri bekliyor sevgili terazi arkadaşlarım. Ardından da başarı gelecek diyor. Cüzdanına başarı gelecek. Bütçene başarı gelecek. Maddi işlerin başarısından söz eder. Gelecek sürprizlerden değişimden söz eder sevgili arkadaşlarım. Yapacak başka bir şeyimiz ne yazık ki kalmamıştır. Sevgili terazi arkadaşlar her şeye rağmen ne diyormuş evren? Melekler Şükret terazi diyor. Şükret. Haline şükret. Bundan daha beteri var diyor. Sen elindeki güzelliklerin farkına vardıkça daha büyük güzellikler yaşamına akacakmış sevgili terazi arkadaşım. Sıkma canını her halimize şükredeceğiz. Ve kabul edeceğiz. Tamam. Hadi bakalım. Evet. Sevgili arkadaşlarım 15 Aralık'a kadardı zaten. Kısa vadeli 2 haftalık bir dönemde tabii ki çok bir borcumuz varsa bunu ödeyemeyiz. Bunu ödeyebilmemiz için valla mucize olması lazım. Şöyle sayısal sal gibi bir şeyleri tutturacağız ki. Değil mi canlar? Bir anda ne var ne yok silip süpürelim. Bu da olmayacağına göre değil mi? Herkese de olmuyor. Zor. Allah yardımcısı olsun. Borcu harcı olan sevgili arkadaşlarımın cümlesine geneline söylüyorum sevgili arkadaşlar herkes için geçerli şimdi sevgili terazi arkadaşlarımızın kariyer iş ve para durumlarını tamamladık sıra geldi akrep arkadaşlarımızın kariyerine hmm, onlar zaten direkt olarak korku içindeler kariyer için mücadele var çok mücadele var Bayağı bir derin mücadeleleri var Evet sevgili terazi arkadaşım kariyeriniz için mücadele ediyorsunuz ben size bir kart daha çekeyim hmm, güzel en azından iyi niyet var doyum var cesaret var kendine güveniyorsun sevgili akrep arkadaşım teraziden akrebe geçtim sevgili kariyeri için mücadele eden 15 Aralık'a kadar akrep arkadaşım aslında sen zaferi yapmışsın bu kartımız zaferden söz eder doğru yolu bulmuşsun evet evet ama bir korku durumun var burada kaybeder miyim acaba ben bu yolda hedefe kadar gidebilir miyim gidemez miyim gideceksin bak burada nasıl bir mücadele veriyorsun doğuş geliyor şu korkuyu atacaksın şu raddeye gelindiğinde sevgili akrab arkadaşım içsel olarak bir ferahlık geliyor ya yeniden doğacaksın yeniden doğuş demektir yeniden doğuyorsun hemen burada bir canlılık bakın mücadele vereceksin hedefe ulaşmak için veya istediğin bir üste çıkmak için istediğin masaya oturmak için nasıl buradasın ama soğuk ama sıcak bir mücadele seni bekliyor bu mücadele size iyi gelecek sevgili akrab arkadaşım çünkü bakın burada tahriplerden arınıyorsun geriye bakış yapacaksın tahriplerden arınım tamam iyi ki ben bu mücadeleyi vermişim ne de olsa savaştan çıktım tamam ben artık kendime Güveniyorum ben cesurum ben işimi başarırım bazı arkadaşlarımın duası dileği de kabul olmuş kariyeri ile alakalı sevgili akrep arkadaşım çünkü imparator dilek kabulünden bize haber verir bakın bir şeyler yolunda gidecek hemen ardından iyi niyet doyum zenginlik geliyor ihtişam lüksten söz eder bu kartımız sevgili akrepler güzel yere doğru gidiyorsunuz başın kötü olması sonunun iyi bitmesi her zaman en kralıdır, en güzelidir. Bitti bu kadar. Çok güzel, harika. Güzel şeyler kariyeri için mücadele eden akrep arkadaşlarımızı bekliyor. Çok güzel. Tabii ki bunun için bir miktar bir mücadele vereceğiz sevgili arkadaşlar. Çünkü el kol bu şekil dururken oturduğumuz yerde maalesef bize bir şey gelmiyor. Mücadele vereceğiz ki isteğimiz yerine gelsin. Şimdi çalışan akrep arkadaşlarımıza bir bakalım onlar hmm, güzel çalışan arkadaşlarımıza yardımlar da geliyor bir miktarcık benim çalışan akrep arkadaşım hafif çaplı biraz öfkeli de olabilir iş stresinden dolayı bunu böyle düşünelim canlar bakın sürprizler de geliyor çalıştığınızda tutuyorsunuz üstelik gördünüz mü sıkıntı varsa çözüm buluyorsunuz bir anda hata geçip hala arayış içindesiniz küçük çaplı sıkıntılar nerede? Bakın burada beklemede benim sevgili akrep arkadaşım. Çalışan akrepler korkuyor, korku yok. Ne demişler? Çalışan ışıldarmış. Sevgili arkadaşlarım değil mi? İşte bu. Başarı geliyor. Adil yoldan başarı gelecek. Şimdi çalışan akrep arkadaşım için 15 Aralık'a kadar bakın burada Yardımlar geliyor ister istemez ne olursa olsun arkadaşınız olabilir patronunuz olabilir aile büyükleri dost zannettiğiniz kişiler sizlere yardım eli uzatacak Artı sıkıntımız her neyse çünkü burada bir bekleme durumunuz var sizler de yardım talep edebilirsiniz şimdi sevgili akrab arkadaşım aynen bir de böyle de bir şey var durduk yerde bizde şöyle derler ağlamayan çocuğa emzik verilmez değil mi sizler de birilerinden yardım talep edebilirsiniz benim borcum var harcım var bekliyorum arayış içindeyim elimdeki üç kuruşumu sıkı sıkı tutuyorum bana yardım edin diyebilir benim çalışan sevgili akrep arkadaşım evet bundan dolayı arayış içindesiniz bakın arıyorsunuz buraya geldiğinizde ise of o kadar sağa sola işte haber gönderdim işte şurada derdimi anlattım sıkıntımı anlattım hala bir yerde bir şey yok tık yok gibi korku endişe ikilem durumları şu vaziyette sizi bekliyor ama merak etmeyin sevgili arkadaşlar burada bir şeyin elinden tuttuğunuz siz birisi de sizin elinizden tuttu adil yoldan başarı demektir ya da bu sıkıntılarınızı atmak için sevgili çalışan akrep arkadaşım küçük çaplı bir risk alabilirsiniz bu riske bu risk sizi başarıya getirecek maddi işlerde başarı demektir bakın sizi başarıya getirecek bu elinden tuttuğunuz veya sizin elinizden tutan her kim ise sizi başarıya doğru getirecek sevgili akrab arkadaşlarım güzel adil yoldan başarı geliyor en azından başarılar geliyor sizlere doğru şimdi sizin aylık aylık derken iki haftalık bütçenize bir bakalım maddi bütçe cüzdanına bakıyoruz şu anda hmm, güzel destekler var güzel destekleriniz var sevgili arkadaşlarım Tabii bütün akreplerime mi? Elbette de değil. %50, %50. Çünkü azize bakın. Bir siyah, bir beyazdan oluşuyor. Ardından buyurun. yani şu. Sevgili akrep arkadaşımın 3 akrepten birine yardım yok. ikisi yardım görecek. Buyurun. Küs olduğunuz kişilerden yardım görebilirsiniz. Yardım elleri uzanabilir içinde bulunduğunuz durumu kabullenebilirsiniz sevgili arkadaşlarım aile büyüklerinden yardım demektir çünkü evren bağlantılı azize evren tarafından da karşınıza olmadık yerlerden bakın burada imparator da var yolunuza fırsatlar çıkabilir evren size yine bir şeyler sunacak sevgili akrab arkadaşlarım güzel insanlar hiç merak etmeyin tamam 3 kişiden ikisi en azından çoğunluk iyi çoğunluk iyi maddi olarak kabule geçeceksiniz ayağınızı yorgana göre uzatacaksınız buyurun evini yuvasını işini gücünü cüzdanını seven biri olacak benim sevgili akrab arkadaşım harika güzel çıktı evet şimdi iki haftalık dönemde uzun vadeli borçlar tabii ki de ödenmez ödenir ya da ödenmez hep de içinizde karartmayayım da sevgili arkadaşlar bir mucize olur mu borçlar ödenir mi öyle diyelim biz buna olabilir buyurun Allah'tan umut kesilir mi ebedi doyum geliyor sevgili arkadaşlar Allah'tan umut kesilir mi geçmişi örtü çekeceksiniz bir şeylerin etkisi altında kalacak benim sevgili akrep arkadaşım borcu olan Tabii ki borçlular için açtım bunu sevgili arkadaşlar görüyorsunuz İlahi güçten size bir şeyler uzanıyor. Ebedi doyum, mutluluk demektir. Size bir şeyler uzanıyor. Aynı şekliyle de siz de birilerine bir şeyler uzatabilirsiniz. Bana yardım et. Benim borcum var. Benim bu borçtan kurtulmam lazım. Bu borcun üstünü tamamen kapatmalıyım. Bitirmeliyim. Geçmişi örtüyü çekmeliyim. Borç benim için bitmeli diyebilir sevgili akrib arkadaşlarım. Merak etmeyin sizlere yardım elleri de uzanıyor sevgili arkadaşlar az ya da çok güzel çıktı merak etmeyin dediğim gibi 3 akrepten ikisi süper biri gördüğünüz gibi biraz ıı, üzüntüsü var yüreğindeki işi yap diyor meleğim sevgili akrab arkadaşıma yüreğindeki işi yap yüreğindeki işi yap bereketi gelecek demek oluyor ki bu özellikle de kariyeri için mücadele veren akrab arkadaşım içinden hangi kariyerin kapısı geliyorsa onu çal, bereketi gelecekmiş o kapıyı çalıyor. tamam, hadi bakalım sevgili arkadaşlarım, bu açılımımızın da sonuna geldik terazi ve akrab arkadaşlarımızın kariyer, iş, aylık bütçesi ve borçlar açılımını tamamladık sizleri tekrar çay falı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum aboneliğe bekliyorum sevgili arkadaşlarım benim olduğum her yere ben sizleri bekliyorum başımın üstünde yeriniz var güzel insanlar sizleri seviyorum